En büyük ortak bölen veya en büyük ortak çarpan videosuna hoş geldiniz. İlk olarak biri size 12 ve 8'in en büyük ortak bölenini sorsa veya 12 ve 8'in en büyük ortak çarpanını sorarlarsa ne yapacaksınız? Buradaki o ortak demek. Bu ikisi aynı şey. Bölen bir sayıyı bölebilen başka bir sayıdır. Ve bir çarpan da bir sayıyı bölebilen sayıdır. Yani bölen ve çarpan aynı şeydir. Bunu aradan çıkardıktan sonra 12 ve 8'in en büyük ortak böleni veya çarpanının ne olduğunu bulalım. Yaptığımız şey gayet basit. İlk olarak iki sayının çarpanlarını buluruz. Önce 12'nin tüm çarpanlarını yazalım. 1 çarpanıdır. 2 de 12'yi böler. 3 12'yi böler. 4 12'yi böler. 5 bölmez. 6, 12'yi böler, çünkü 2 çarpı 6, 12' ediyor biliyorsunuz. ve sonra 12de 12'yi böler. 1 çarpı 12. Bunlar 12'nin çarpanları şimdi 8'in çarpanlarını yazalım. 1, 8'i böler. 2, 8'i böler. 3, 8'i bölmez. 4, 8'i böler. Ve birine şey olan son çarpan da 8'dir. Şimdi 12 ve 8'in tüm çarpanlarını yazmış olduk. 12 ve 8'in ortak çarpanlarının neler olduğunu bulalım. Ortak, ikisinde de olacak. 1, ikisinde ortak çarpandır. Ama 1'in pek bir özelliği yok. 1, her doğal sayının veya her tam sayının ortak çarpanıdır zaten. Bu sayıların iki ortak çarpanı var. 2 ve 4. İkisinde çarpanıdır. Yalnızca ortak çarpan bulmakla ilgilenmiyoruz tabii. En büyük ortak çarpanı bulmakla ilgileniyoruz. Ortak çarpanlar ne dedik? 1, 2 ve 4. Bunların en büyüğü nedir? Çok kolay. Cevap 4. 12 ve 8'in en büyük ortak çarpanı 4'müş. Bunu vurgulamak için yazalım. 12 ve 8'in en büyük ortak çarpanı eşittir 4. Aynı şekilde 12 ve 8'in en büyük ortak böleni eşittir 4 de diyebilirdik. Başka bir soru daha yapalım. 25 ve 20'nin en büyük ortak böleni nedir? Aynı şekilde çözelim. 25'in çarpanları nelerdir? 1, 2 bölmez, 3 bölmez, 4 bölmez, 5 böler. Aslında 25 zaten 5 kere 5 demek değil mi? Ve bir de 25 var tabii, 25 kere 1. Yalnızca 3 çarpanı olması ilginç. Diğer sayıların çift sayıda çarpanı varken bu sayının neden 3 çarpanı olduğunu düşünmeyi size bırakıyorum. Ve şimdi, 20'yi çarpanlarına ayıralım. 20'nin çarpanları 1, 2, 4, 5, 10 ve 20. İncelersek, iki sayıda da 1 olduğunu görürüz ama 1'in özel bir tarafı yoktur. İkisinin başka hangi ortak çarpanı vardır? 5. Bulduk. Buna göre, 25 ve 5'in en büyük ortak böleni veya çarpanı eşittir 5. Bir soru daha yapalım. 5 ve 12'nin en büyük ortak çarpanı nedir? 5'in çarpanları nedir? Çok kolay. 1 ve 5. Bunun sebebi 5'in asal sayı olması. 1 ve kendisinden başka çarpanı yok. Peki 12'nin çarpanları? 12'nin bir sürü çarpanı var. 1 var, 2 var, 3, 4, 6, 12 değil mi? Galiba gerçekten de tek ortak çarpanları 1. Sanıyorum bu soru biraz hayal kırıklığı yarattı. Evet, buna göre 5 ve 12'nin en büyük ortak çarpanı 1. Evet, bu arada size biraz terminoloji de gösterelim. İki sayının en büyük ortak çarpanı 1 olduğunda onlara aralarında asal deriz. Bu aslında mantıklı çünkü asal sayının çarpanları sadece 1 ve kendisidir. Ve aralarında asal iki sayının en büyük ortak çarpanı 1'dir. Evet, umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Bir soru daha yapalım. 6 ve 12'nin en büyük ortak bölenini bulalım. 12'yi çok kullandığımın farkındayım. Kullanacağım sayıları düşünürken biraz daha yaratıcı olsam daha iyi. Neyse, 6 ve 12'nin en büyük ortak böleni nedir? 6'nın çarpanlarına bakalım. 1, 2, 3 ve 6. 12'nin çarpanları, 1, 2, 3, bunları artık ezberlediniz tahminen, 4, 6, ve 12. Birin ikisinin de ortak çarpanı olduğunu görüyoruz. 2 İki de ikisinin ortak çarpanıdır. 3 ikisinin birden yine ortak çarpanıdır ve 6 ikisinin de ortak çarpanıdır. Ve tabii ki bu durumda en büyük ortak çarpan ne oluyor? 6 oluyor. Bu ilginç. Bu durumda en büyük ortak bölen. Bölenle çarpanı, habire 1'e dönüşümünü kullandığım için özür dilerim. Matematik dünyası bence birini seçmeli artık. 6 ve 12'nin en büyük ortak böleni ne dedik? 6'dır. Yani bu sayılardan birine eşittir. Bu gayet mantıklı çünkü 6, 12'yi böler. Evet, şimdilik bu kadar. Umarım en büyük ortak bölen veya en büyük ortak çarpan sorularını çözmeye hazırsınızdır artık. Yakında daha çok örnek içeren bir modül daha hazırlayabilirim. Şimdilik hoşçakalın.